Merhabalar, dermatolog, doçent doktor Işıl Bulur ben. Bugün sizlerle arınmış ve pürüzsüz cildin sırlarını konuşacağız. Aslında bize sıkça sorulan sorulardan biri olan bu soru yani arınmış ve pürüzsüz cilde nasıl sahip olabilirim sorusu bizim günlük rutinimizde saklı. Günlük rutinimizin ilk basamağını cilt temizleyicileri oluşturuyor. Cilt temizleyicileri için cildimizin yapısına uygun, yağlı akneli ciltler için salisilik asit içeren, kuru, normal hassas ciltler için hiyelörnik asit içeren, yine lekeli ciltler için de glikolik asit içeren ürünlerin kullanımını öncelikle öneriyorum. Cilt bakımında temizleyiciler sonrasında kalan makyaj artıklarını temizlenmesi, için yağ bazlı temizleyicilerin kullanımı, yine misseler su ile temizlemenin e, detaylandırılması, pamuk yardımıyla misseler suyun uygulanması cildimizin arınmasına yardımcı olacaktır. Ek olarak haftalık olarak kullanacağımız maskeler ve kimyasal peelinglerle beraber cildimiz daha arınmış ve pürüzsüz olacaktır. Nitricina.